Bu denklemde bizden x'i bulmamız isteniyor ve denklemimiz şuymuş. Eksi 16 küçük eşittir 3x artı 5 ve bu da küçük eşittir 20. Sonuca ulaşmak için iki yol var. Bunlar gerçekten birbirine çok benzer yollar ve ben ikisini de sizlere şimdi göstereceğim. Aslında ikisini de aynı anda göstereceğim. Öyleyse birincisiyle başlayalım ve bileşik eşitsizliğimizi tek seferde çözelim. Şimdi denklemi tekrar yazıyorum. Eksi 16 Küçük eşittir 3x artı 5 ve bu da yine küçük eşittir 20. Diğer yol ise bu bileşik eşitsizliği ikiye ayırarak çözmeye çalışmak. Ve tabii ki ikisini de ikisinin de doğru bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda eksi 16'nın 3x artı 5'ten küçük veya eşit olması gerektiğini ve 3x artı 5'in 20'den küçük veya eşit olması gerektiğini görebilirsiniz. Yani bu iki ifade eş değer. Bu belki size biraz daha tanıdık gelebilir çünkü iki eşitsizliği de ayrı ayrı çözüp aralarındaki v'yi unutmamamız gerekiyor. Bu ise biraz daha komplike görünüyor çünkü şimdi bu ifadeyi üç kısım haline getirmiş olduk. Aslında bu bileşik eşitsizlikte üç tane bölümümüz var. Ama iki yolla da pratikte tamamen aynı şekilde çözeceğimizi gördünüz. Ve her iki yolla da x'i eşitsizliğin bir tarafında izole etmek istiyoruz. Yani tek başına bırakacağız. Buradaki x'i tek başına bırakmanın en iyi yolu da, öncelikle tam ortada bulunan bu artı 5'ten kurtulmak. O zaman ne yapalım? Eşitsizliğin her tarafından bu artı 5'i çıkaralım. Buradan şimdi 5'i çıkarıyoruz. Buradan da çıkarıyoruz. Ve buradan da çıkaracağız. O zaman şimdi denklemimiz ne oldu? eksi 16, eksi 5, yani eksi 21, küçük eşittir, 3x artı 5, eksi 5, yani kısaca 3x, buradaki 5'ler birbirine götürdü, ve bu da küçük eşittir, 20 eksi 5, yani 15 haline gelmiş oldu. Ve aslında bu yol için de aynı şeyi yapabiliriz, değil mi? Eğer burada 3x'i tek başına bırakmak istiyorsak, ne yapacağız? Her iki taraftan da 5 çıkaralım. 5'ı her iki taraftan da çıkarırsak eksi 21 elde etmiş oluruz. Eksi 21 küçük eşittir 3x. Ve burada da yine 5'i iki taraftan her iki taraftan da çıkarırsak ne çıkıyor? 3x küçük eşittir 15 sonucunu bulduk. O zaman bu iki durumda bir kere daha belirtiyorum birbirinin tamamen aynısı. Şimdi buraya geri dönelim ve x'i tek başına bırakmak için 3'e bölelim. Bunu tabii eşitsizliğin her iki tarafına da uygulamalıyız. Yani her iki tarafı da 3'e böleceğiz. 3 pozitif olduğundan işaretin yönünü değiştirmemize de gerek yok. Şimdi ne yapıyoruz? Eşitsizliğin her bölümünü 3'e böleceğiz. Bu da aslında her bölümdeki eşitsizlikleri 3'e bölmekle aynı şey. Ve sonra eksi 21'i 3'e bölerek eksi 7 küçük eşittir x. Bu da küçük eşittir 15 bölü 3. Yani 5 oluyor. Burada da aynısını yapalım. Eksi 7 küçük eşittir x. Ve yine x küçük eşittir 15 bölü 3. Yani 5 oluyor. Yani kısaca bu iki yol birbirinin aynısı. Evet x'i bulmuş olduk. Yani çözüm kümesini vermiş olduk. Bir de bunu sayı doğrusunda gösterelim. Bakalım neye benzeyecek. Bu 0. Burası 5. Bu da eksi yedi. Ve bizim çözüm kümemiz eksi yedi ve beş arasındaki tüm sayıları içeriyor. O zaman eksi yedideki ve beşin üzerindeki daireleri dolduralım. Ve tabii ki bu aralığı da çizmemiz gerekiyor. Evet, işte bu bizim çözüm kümemiz. Peki, bunu nasıl doğrulayacağız, nasıl sağlamasını yapacağız? Çözüm kümemizdeki sıfır gibi herhangi bir sayıyı x'in yerine koyarak bu doğrulamayı, bu sağlamayı yapabiliriz. 3 kere 0 diyelim, 0 eder. 3 kere 0 dersek, ne olacak? 3 kere 0, 0 eder. O zaman sadece 5 büyük eşittir, eksi 16 kaldı, ki bu da doğru. Veya eksi 16 küçük eşittir 5, bu da küçük eşittir 20. Demek oluyor ki, bu işe yaradı. Bir de 5 ile deneyelim. Eğer buraya 5 koyarsak, 3 kere 5 artı 5, yani bu da 20 olur. Eksi 16 küçük eşittir 20. Evet, bu da denklemimizi sağlamış oldu. Bir de eksi 7 ile deneyelim. 3 kere eksi 7, eksi 21, artı 5, eksi 16 olur. Bu da küçük eşittir eksi 16, değil mi? Bu da küçük eşittir 20. Doğru. Ve aynı şekilde diğer değerleri de deneyebilirsiniz. Hatta emin olmak için çözüm kümemizin dışına da çıkabilirsiniz. Mesela 10'la deneyelim. 10 çözüm kümemizde değil. Ve bu eşitsizlik için uygun olmamalı. Eğer onu buraya koyarsak, 3 kere 10 artı 5, 35 eder. Eksi 16 küçük eşittir, 35 çıktı. Ama 35, 20'den küçük veya 20'ye eşit değildir. Ve işte tam bu yüzden 10 bizim çözüm kümemize ait değildir.